Bir kız sevdim, bana vermediler. Annemin ilki, babamın sonuyu. Annem bir evlilik yapmış, orada geçinememiş. Ondan sonra üç çocuğu olan bir adama annem vermişler. O benim babam, o kırk yaşındaymış, annem yirmi yaşında. Orada evlilikleri sürerken evlilikleri bir yıl sürmüş. Ben anneme hamile kalmışım ama babam ölmüş. Annem hamile, bir de üç çocuk var yanında. Kocasının çocukları. E gencecek, konum komşu bir tek de halam varmış benim. Meydanda bir tek halam varmış. E, düşünmüşler bu genç gelin bu üç çocuklarla ömrünü biter mi? Bir de kendisi dünyaya getirecek dört tane. Demişler halam var. Demiş ki halam kocasına bu üç çocuğu getirelim. Biz bakalım bu gelini de gönderelim. Evlilik kursun bir daha demişler. Ge 20 yaşında çünkü. Adam kabul etmemiş halamın kocası. Öyleyse boşanalım da ben gidin bu çocukları toparlayın kardeşimin evine ben bunları böyle demiş. Nihayet öyle olmuş. Halam gelmiş, o çocukları toplamış. Anneme sen git kızım. Demiş. E, ben de annesinin evine gitmiş. Orada dünyaya gelmişim. Annem üçüncü evlilik kurcağı, kişinin de eşi ölmüş fakat çocuğu çoluğu olmuyormuş. Beni üç yaşındayken bir adama vermişler. O adam da Erkangil'in dedeleri. Erkangil'in dedeleri. O adamın çocuğu çoluğu olmuyormuş. Eşi ölmüş. Üç yaşında beni almış annem oraya kocaya varmış. Üçüncü adam. Orada kaç tane çocuk ya Erkan? Altı tane çocuk dünyaya getirmiş. Bir de ben yedi. Ben tay geldiğim gari orada. E, hep birlik işte orada büyüdük. Ayrıldık. Ben ayrılmak zorunda kaldım ayrıldım. Geldim buraya halama. Ben kimin oluyum dedim. İnmesin de aşağılara kızım ya. Zor toparlarız. Çok hüzünlendirir buralar. O da tartar eline olsun dedi. E bana, nerede o adam dedim öldü dedi. E ondan bir şey demedi mi hala bana dedim. Değdi oğlum dedi beli bükü, beli bükülmüş gayri girdi evin içine, şöyle uzun saplı kurulu kocaman bir kilit aldı geldi benim elimden yapıştı bir yere götürdü. İşte burası senin oğlun dedi. <gülüyor> Babamın evinden bana dayırmışlar bir yer. Nihayeti işte orayı ben yıktım, yaptım kendi kendime. Bu annem ve babam dinle çok fakirdi. Bana bakacak bir durumları yoktu. Ben kendi imkanlarımla işte çalışıp çalışıp oraya yapa yapa bir evlilik kurdum. Bir kız sevdim, bana vermediler. Hatta acı söylediler, ocağının kemeri yok, eşeğinin semeri yok dediler. Biz buna nasıl kızmayacağız? Bu. Olmaz Allah rahmet eylesin Eşimi aldım kaçtım Elimden aldılar bir daha aldım kaçtım Öyle ki bir yuva kurdum O evde Bir göz ev bir altı bir üstü 1960'da Evliliğimi kurdum kendim. 61'de askere gittim. 63'te döndüm. Bir çocuğum dünyaya geldi. Ben izine geldim de kalmış. 1965'te Almanya'ya gittim. Eşimi de götürdüm. 1975'te geri döndüm. Çünkü orada çocuklarımı dağıtmak istemedim. Beş çocuklu benim oldu. Üç oğlan iki kız. Almanya'da dağıtırsam toparlayamam dedim. Geldim buraları Almanya'dan yaptım. İşte bir araba aldım. Böyle hayat devam ederken devam ederken batırdım. Çal'da Milan Gaz bayisiydim. Batırdım. Benden Denizli'de Musa Çavuşoğlu diye bir adam 3.0 Renault aldı. Benim paramı ödemedi. Ben araba da alıp satıyordum. Milangaz bayiliğim de vardı. Adam parayı ödemeyince benim canım 3-0 Renault'ymuş o zamanın bu steşinleri yeni yeni. Koltukları yırtılmadı, naylonları aldı gitti adam taksiciydi. Ödemedi batırdım. Ne yapayım? Ele gelen paramı belime sardım. Konya'ya gittim. Beyşehir Derebucuk'a. Orada yüz ardı kuzulu koyun aldım. Üç seferde ben kuzulattım. Üç seferde ben kuzulattım. Bu aldığım koyunun 40'ı erkek kuzuyu, 60'ı dişi kuzuydu. Bunlarla birden çoğaldı, çobanla tuttum. Orada tekrar burada eşimi istedim, kızlarla geldi, büyük olan burada kaldı. Böyle Dört senede böyle gitti. Oradan geldim. 1984 seçimlerine çok az bir vakit kalmış. Muhtarlığımı, adaylığımı koydum. Cenab-ı Allah nazip etti. Köylü oy verdi beni muhtar oldum. Bir beş senede muhtarlığım sürdü. Ondan sonra, o bir sür bittikten sonra bir müddet de kahve falan çalıştıktan sonra esas mesleğim ufak taş. koyun ya, koyuna döndüm. Hale daha varır, hale daha vardır. Öyle hayatımı sürdürüyorum. Ee, Bek kahveye çıkmam. Canım sıkılırsa bu odama geçer, sazımı çalarım. Goyunlarımla ilgilenirim. İşte bir iki dönüm bağım tarlam. Böyle hayatımı sürdürürüm. Bazen arkadaşlar çağırır, oralara gideriz, saz çalmaya sa çalarız, işte bazı gelirler buralarda çalarız. Böyle hayatımı sürdüren bir adamım. Halada Allah'ın izniyle yaşıyorum, koyunumu gidiyorum. E, damızlık koyun yapmadım, e, erkek kurbanlık koyun yaptım. Kurbanda topladım bunları, kurbanda topladım 50 tane, hatta 51 tane. Şimdi e, besi, erkek besi yapıyorum, tabii bir yıl olduğu için e, kendini yer hazır çıkarmazsam mümkün olduğu kadar dışa çıkarıyorum, geliyorum yiyecekli yiyerek idare etmeye çalışıyorum. Goyunlarım büyüdü, 1 yaşının üstündeler şu anda, 50 tane koyunum var onlarla uğraşıyorum işte. Seninle muhabbet edelim Araya sen kimse Koyma sen gönül Alma sen gönül Ya benim kimim var Kime yalvarayım Kaldır kalbindeki karayı gönül ya benim kimim var, kime yalvarayım Kaldır kalbindeki karayı gönül Solmansa Dünya'da Güzeller solmaz Solmansa Dünya'da Güzeller solmaz Bu dünya fanidir Kimseye kalmaz Kimseye kalmaz Yalan dolan ile sofuluk olmaz Kaldır kalbindeki karayı gönül Yalan dolan ilen sofluk olmaz Kaldır kalbindeki karayı gönül Derviş Ali uykut verir özüne. Derviş Ali uykut verir özüne. Hal bilmeyene bilmeye halin bildirme, halin bildirme. Tabip olmayana. Yaran sardırma Azdırırsın bir gün Yarayı gönül Bal gibi... Bal gibi... Ah. Boynu karanfilli yar sevmedi. Helallar olsun Helallar olsun dokunur ezenin sedası da yüreğime dokunu. Tokunur Of Yari çirkin olanda Melul melul Bakışır Bakışır Shirt sure. geçmişe Of ni <Gülüyor> güzellerinden kem sözüne <Gülüyor> to Bu güzel bir türkü daha yapıyorum. Şenler, ah. o da gengler, genglerden ter, işin. Derdimde Can yoldaşıma Selamı geldi de Kendi Gelmedi Gelmedi ademsiz gel ya senin ne dumanlı Başın Var Kekli konarda Mor kınalı Var Gel de ne gülmedik başın var gülmeyen başlara da güller tatsan güler mi Kademsiz gelin Of Böyle Sağol sağlık, Sağ sağlık. Ben böyle çalar söylerim kendi kendime işte Boş vaktlerimi böyle değerlendiririm Hem bir de sık kullanırım Aşın yaylarda göç katar katar Bir güzelin derdi serinde tüter Bu ayrılık bize ölümden beter Geçti dost kervanın Eyleme beni Eyleme beni Bu ayrılık bize ölümden beter Geçti dost kervanı. Eyleme beni Eyleme beni Şu benim sevdiğim başta oturur Bu güzelin derdi beni bitirir Bu ayrılık bize zulüm getirir Geçti dost kervanın eyleme beni Eyleme beni, bu ayrılık bize zulüm getirir. Geçti doskervanı, eyleme beni, eyleme beni. Sultan Abdal'ım, dağlar aşalım Aşalım da koç yiğitlere düşelim Çok nimetin yedik, helallaşalım Geçti dost kervanın, eyleme beni Eyleme beni Çok nimetin yedik Helallaşalım Geçti dost kervanın Eyleme beni Eyleme beni Sabahıda otursan sabahı da birini bir daha söylememek için devam böyle çok galiba çok. Ben sizi fazla meşgul etmiyorum.